Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları, geçtiğimiz ay özellikle bütçe dengeniz, gelir gider akışınızla alakalı önemli gündemlerle uğraşmış olabilirsiniz. Özellikle parasal konularda ciddi şanslar elde ettiğiniz gibi, belki harcamalarla alakalı bir takım sorunlar ve problemler ile de karşılaşmış olabilirsiniz. Bu ayın gündemi biraz daha değişiyor. Özellikle balık ve başak aksı iletişim trafiğinizi hızlandıracak bir noktada ilerliyor olacak. Bakalım Mart ayında... Sizleri neler bekliyor sevgili oğlak burçlarım. Videoya geçmeden önce kanalımla yeni karşılaşmış ve henüz abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma abone olarak desteklerini gösterirlerse ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa çok mutlu olurum. E, hatırlatmasını yaptıktan sonra hemen Mart ayı gündemini değerlendirmek üzere başlıyorum. 2 Mart tarihinde Balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. bu yeni ay sizin haritanızın 3. evinde etkili. Halihazırda zaten biliyorsunuz Jüpiter Balık burcunda ilerliyor. Sizin 3. evinizde özellikle ufkunuzu çok genişletiyor sevgili oğlak burçları. Eski bakış açılarınızdan, eski zihinsel kalıplarınızdan artık kurtulduğunuz daha ferah, daha geniş bir alanda e, ilerlediğiniz bir süreç var. Aynı zamanda bu durum çevrenizi de genişletiyor. Belki yakın çevre ilişkileriniz de düzenliyor ve kendinizi ifade ederken e, daha hoşgörülü, daha anlayışlı ve daha etkileyici bir dil kullanmanızı sağlıyor olabilir. Bu yeni ay enerjisiyle beraber özellikle çok güzel bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atabilirsiniz. Belki bir çoğunuz uzun zamandır hayalini kurduğu arabayı alabilir. Bununla alakalı karşısına bir teklif çıkabilir, bir fırsat çıkabilir. Çok güzel bir haber gelebilir size sevgili oğlak burçlara. Çok güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Hatta e, Jüpiter'in bolluk enerjisini düşünecek olursak, aynı anda birden fazla fırsatın karşınıza çıkması, aynı anda birden fazla konuyla ilgilenmek, Hangisini seçeceğini bilememek gibi bir hal olup e, burada belki de fırsatı elinden kaçırma ihtimali olan oğlaklar da olacaktır. Lütfen e, bu handikapa düşmeyin. E, fırsatlar karşınıza çıktığı zaman mutlaka değerlendirin. En uygun koşullarda veya en uygun fırsatı belki her ikisini de. Aksi halde e, aynı fırsatın bir daha e, hayatınıza geleceği e, imkanı, pardon, ihtimali. Ee, risk teşkil edebilir. Çünkü Jüpiter bazen tembellik ve rahatlık enerjisini de getiriyor. Bazen de bu rahatlık sebebiyle karşımıza çıkan şanslı etkileri kaçırma ihtimalimiz artıyor. 6 Mart tarihinde Mars Burcunuzdaki transitini tamamlayıp kova burcuna geçiyor. Mars burcunuzdayken oldukça cesurdunuz. Özellikle geleceğinize dair cesur hamleler gerçekleştirdiniz. E, Atılımlarda bulundunuz. Mars'ın e, burada ikinci e, enüze geçmesiyle beraber özellikle e, aksiyon almaya başladığınız konular maddi konular olacak gibi gözüküyor. Parasal konulara odaklanacağınız, e, kazanç elde etmek, daha çok kazanmak adına e, girişimlerde bulunacağınız. Ancak aynı zamanda Mars ikinci evde harcamaları da artırabiliyor. E, bu noktada düşünmeden yapılan, dürtüsel yapılan alışverişler de gündemde olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kendi değerinizi e, keşfetmek adına, kendi yerinizi bulmak adına daha agresif çıkışlar yapabilirsiniz. E, bu konuda da daha temkinli olması gerekiyor. Yine 6 Mart tarihinde Venüs de kova burcuna geçiyor. Mars ve Venüs uzun zamandır zaten birlikte ilerliyorlar. Bu ilerleyişle beraber özellikle burada parasal anlamda ciddi şanslar elde etme ihtimaliniz var. Yeni girişimlerden maddi getiriler elde etme ihtimaliniz var. Aynı zamanda size kendinizi iyi hissettirecek bir aşk gündemi de söz konusu olabilir sevgili oğlak Burçları. Kezariz kaldığınız konulardan da maddi ve manevi menfaatler elde edebilir gözüküyorsunuz. Bunun yanı sıra güzellik için, moda için, imaj için yapılan harcamalarda yine bu kavuşumla beraber gündeme gelebilir. Belki de sizden beklenmeyecek tarzda biraz bütçeyi zorlayacak alışverişler, gündemler söz konusu olacaktır sevgili olak Burçları. O yüzden dikkatli olun. Yani bu harcamanın dürtüsel olup olmadığını teyit ederek yapmaya çalışın derim. 9 Mart tarihinde Merkür kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçiyor aslında e, Merkür'ün balık burcu transiti çok daha e, hoşumuza giden bir transit değildir çünkü Merkür balık burcunda çok rahat çalışmaz arkadaşlar biliyorsunuz Merkür ikizler ve Başak burcunun doğal yönetici gezegeni olduğu için e, balık ve yay burcunda biraz dağılır odaklanmakta problem yaşar e, biraz da ayakları yere sağlam basmayan düşünceler konuşmalar idealler üzerine odaklanır ancak Merkür'ün bu noktada sizin haritanızın üçüncü evinize geçiyor olması, yani kendi evinde bulunuyor olması İkizler Burcu'nun evinde, bu etkiyi biraz daha hafifletecektir. Burada çok iyi bir iletişim yöntemi benimseyeceğinizi ifade edebilirim. Kendinizi çok daha rahat ifade eder bir hale geleceksiniz. 9 Mart tarihinden itibaren Mart ayının sonuna kadar Doğru yerde, doğru şekilde konuşmanın hayallerinizi gerçekleştirmek ve kafanızdaki dünyayı aktarabilmek adına doğru kelimeleri bulmak, doğru sözcükleri bulmak her zamankinden daha kolay olacaktır. Özellikle sanatla, yaratıcı bir projeyle ilgilenen oğlak burçları varsa bu konuda kendinizi ve kafanızın içindeki dünyayı dışa aktarım konusunda... Doğru yaklaşımlar benimseyebilirsiniz. Üslubunuzu doğru bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ve bir şekilde insanların sizin konuşmalarınızdan etkileneceği, tesirli diyaloglarda bulunacağınız bir süreç ortaya çıkıyor açıkçası. Bunu mutlaka değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra. Tabii hızlı bir e, iletişim trafiği var. Yakın çevrenizle alakalı gündemlerle uğraşıyorsunuz. Bunun yanı sıra belki kardeşleriniz, yakınlarınızla alakalı gündemler ortaya çıkıyor. Onlar sizin fikrinize danışıyor. E, belki anlaşmalar, kontratlar, görüşmeler gibi imzalar gibi gündemleriniz var. Veyahut belki birçoğunuz yeni eğitimlere başlıyorsunuz. E, bunlarla alakalı da aktif olduğunuz bir süreçten bahsediyoruz. Evet 18 Mart tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay oldukça ilginç e, açılara sahip. Özellikle bu dolunay esnasında gökyüzünde bir uçurtma kalıbı açısı oluşacak. Ve bu dolunayın aynı zamanda İkizler Burcu'ndaki Lilite'de bir kare görünüm olacak arkadaşlar. E, burada tabii Lilite e, kare görünüm yapması özellikle duygusal girdaplarda boğulmamız anlamına gelebiliyor. Yani duygusal çıkmazlara kendimizi sokmamız. E, bu girdapların içerisinde uğraşmamız, debelenmemiz gibi gündemleri ortaya çıkarabiliyor açıkçası. E, ama bunun yanı sıra gökyüzünde oluşturmuş olduğu uçurtma açık kalıbına bakacak olursak, Balık burcunda Güneş, Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu, Plüton'un burcunuzdan desteği, Kuzey düğümünün boğa burcundan desteğiyle beraber, gökyüzünde toprak ve su enerjilerinin ciddi yoğunluğu ve e, birbirleriyle paslaşması söz konusu. Bu durumda özellikle kendi gücünüzü keşfedeceğiniz e, ve bilhassa belki hayatınıza kadersel aşkınızı çekeceğiniz, sizi çok heyecanlandıracak bir gelişmenin hayatınıza dahil olacağı, ancak bu gelişme hayatınıza e, dahil olurken bir taraftan eski bakış açılarını bırakmanızın da gerekli olduğunu gösteren bir yerleşim. Yani eski düşünce yapıları artık size hizmet etmiyor sevgili oğlak burçları. Zaten videonun başlangıcında söylemiştim. Ee, yeni bir e, yola doğru giriyorsunuz. Artık yeni bir ufuk açıyorsunuz kendi zihin dünyanızda. Eski zihinsel kalıplarınızı artık genişletiyorsunuz. Çerçevelerinizi atıyorsunuz ve o sınırlardan kurtuluyorsunuz. Dolayısıyla bu etkileşimle beraber özellikle Başak Dolunay'ındaki e, bu destekleyici görünümle beraber belki de bir aşk vesilesiyle belki de bir fırsat vesilesiyle e, bu sıçramayı yaşıyor olabilirsiniz. Yaşayacak olabilirsiniz sevgili olan burçları. Evet, 20 Mart tarihine geldiğimizde Güneş Balık Burcundaki transisini tamamlayıp artık Koç Burcuna geçiyor ve e, akabinde 27 Mart tarihinde Merkür de Koç Burcuna geçecek. Yani yavaş yavaş artık Balık Burcu etkilerinden e, uzaklaşıp Koç Burcu enerjilerine, Bahar enerjilerine doğru girdiğimiz bir e, süreç söz konusu. Güneşin ve Merkür'ün e, koç burcu geçişi özellikle e, önümüzdeki günlerde yani Mart ayının sonuyla beraber başlayan gündemlerde ev, yuva, ailevi gündemlerle ilgileneceğiniz, e, bu konulara odaklanacağınız varsa taşınma, yer değiştirme, şehir değiştirme, ülke değiştirme, ev alma, satma, yatırım yapma, e, arazi, tapu işlemleri gibi konularda e, gündemlerinizin olacağını göstermekte birçoğunuzun tabii ki evlilik gündemi de. Yine hmm. Mart sonu itibariyle karşımıza çıkabilir. 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Erdüğümü arasında bir seksil açı var. E, bu çok güzel bir etkileşim. Neptün biliyorsunuz uzun zamandır balık burcunda ve sizin üçüncü evinizde. E, zaman zaman sizi ilizyonlara soksa da aslında hayal gücünüzü de ciddi anlamda geliştirdiğini söyleyebiliriz. E, Kuzey düğümü boğa burcunda ve sizin beşinci evinizde. E, bu bağlantıya baktığımız zaman 3 ve 5. evler aksında özellikle bir aşk teklifi almak veya çok güzel bir anlaşma, çok güzel bir fırsat ile karşı karşıya kalmak gibi ihtimaller söz konusu. E, bu dönemde alacağınız haberler, bu dönemde alacağınız ilhamlar, belki de tesadüfler, karşılaşmalar çok kadersel olacaktır e, sevgili oğlak burçları Belki de uzun zamandır hayalini kurduğunuz şeylerin bir anda karşınıza çıkması e, sizi heyecanlandıracak da olabilir mutlaka. Bu süreçlerde yaşayacağınız olayları farklı bir gözle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet, Mart ayı gündemi bu şekilde. Umarım keyifli, huzurlu, bereketli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusal söylece hesabı veya evrenselkadimbilge@gmail.com adresine kullanabilirsiniz. Sevgiler.